Kahvelerimiz hazır, sizleri bekliyoruz. Kahvelerimiz hazır, sizleri bekliyoruz. Hivetli şeylerim. Etibeskut Belediyesi olarak pandemi kurallarına riayet ederek tüm tesis ve personellerimiz ile sizlere hizmet etmeye biz hazırız.